Botoks'un diğer kullanım alanları nelerdir? Hiperhidrozun tedavisinde kullanılır botoks yani aşırı terlemelerin tedavisinde koltuk altı, avuç içi, ayak tabanları, kasıklar gibi çok terleyen bölgelere botoks yaparız. Ve botulinum toksin bu bölgelerdeki terlemeyi azaltır. %82 ila %92 düzeyinde terlemeler azalacaktır. Ortalama olarak %87 kadar terlemeniz azalacak ve bütün yazı daha rahat geçireceksiniz. Bu sebeple daha çok ilkbahar ayları gibi terleme botoksunu yapıyoruz. Ve daha sonra sonbahar kışa kadar rahat oluyorsunuz. Yılda iki kere ya da yılda bir kere kullanılabilir. Biraz ağırlı olabilir mi? Kremlerle uyuşturuyoruz. Bazen daha da ileri anestezi teknikleri gerekebiliyor ama genellikle kremlerle uyuşturduğumuzda botoksu uygulayabiliyoruz. Bu da terlemedeki kullanımları.